Öğrenci koçu ne yapar, neyi amaçlar? Öğrenci koçunun temelinde ve özünde öğrenciyi psikolojik olarak sınavlara hazırlamak vardır. Ee, öğrenci ilk olduğu şu andaki yerinden olmak istediği yere, hedefine ulaşmadaki engelleri ortadan kaldırmayı birlikte yol arkadaşlığı yaparak, ona rehberlik yaparak elde ederler. Ee, öğrenciler bu aşamada bazı farkındalıklar yaşar. Bu süreçte öğrenciler e, ders çalışmayı öğrenir. Öğrenme stili nedir onu öğrenir. Doğru meslek seçimini en önemli şeylerden birisi de çocukların doğru meslek seçimini bilmesidir. Çünkü çocuk ailelerin baskılarıyla bazen kendisi isteğiyle e, bazen de arkadaşları ve sosyal çevreyle bazı mesleklere yönelebiliyor. Fakat sonradan... ...hem zaman kaybı hem emek kaybı oluyor. Çocuk sonradan farkına varıyor ki bu meslek bana göre değilmiş. O zaman çocuğu 3. sınıfta, 4. sınıfta bazen tekrar ikinci bir üniversite okuyarak zaman kaybına ve emek kaybına neden olabiliyor. Biz bu arada devreye girersek, çocuklar çok küçük bir yaşta devreye girersek... ...çoklu zeka kuramına göre çocuklarımıza hangi meslek yatkın, o çocuğumuzun herkesin kendisine göre... Bir zeka kuramı var. Onu tespit ettiğimizde çocuğumuza diyebiliyoruz ki sözel veya dilsel zekayı sahipsin. Sen matematiksel ve mantıksal bir şey yapamazsın. Boştan yere bocalamış olursun. Emek ve zaman kaybın olur diyebiliyoruz. Böyle bir farkındalık uyandırabiliyoruz. Aileler de bundan gerçekten çok memnun oluyorlar. Başarısız bir öğrenci yoktur aslında. Ders çalışmayı bilmeyen öğrenci vardır. Burada çocukların önüne bir tablo koyuyoruz ve bu tabloda çocuklar dersimi nasıl çalışırım, ben neyi hedefliyorum, benim potansiyelim ne, ben hangi mesleği yapabilirim. Çocuklar bunun farkına vardığında hem işleri kolaylaşıyor hem ailenin işleri kolaylaşıyor. Hem de e, bu yardımla, destekle peki, çok mutlu oluyorlar. burada evet her şey çok güzel fakat burada hani öğrenci sizin anlatımınızda bir öğrenci öğretmen ilişkisi var. Burada aileler nerede devreye giriyor? Yani bir saç ayağının üçlüsü gibi bir ayak olması gerekiyor. Evet. Ee, Burada aileler bir de okul var tabii ki yani evet. burada siz varsınız ama sizin verdiğiniz okul tamamlıyor mu ya da sizin o etkileşime aile tamamlıyor mu? Burada nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi e, öğretmenlerden biraz daha farklı bir yol uyguluyoruz çünkü çocukların ruhsal açıdan da çocukları destek vermemiz gerektiği için çünkü gerçekten çok önemli bir konu. E, ruhsal olarak destek verdiğimizde ve çocukları motive ettiğimizde çocuklarımız zaten bize mutlu ve güler yüzle geliyorlar. Bu da bizim gerçekten işimizi kolaylaştırıyor. Çocuklarımız e, şu andaki çocuklarımızın aslında ruhsal tatminli çok ihtiyacı var. Peki buradaki size göre hani ruhsal tatmin ne demek? Yani nedir çocuğun ruhsal tatmini ya da ruhsal ihtiyacı ne evet, demek? Evet. Çocuk sınav kaygısı. Ve sınav stresi, öfke kontrolü gerçekten e, hat safhada. E, çocuğa kendisini nasıl yönetebilir? Sınav kaygısını nasıl yönetebilir? Bu stresini nasıl yönetebilir? Bunu ölçtüğümüzde ve çocuğa da bunu uygulamasını öğrettiğimizde çocuk kendine koçluk yapabilir hale gelebiliyor. Kendini yönetebiliyor. Bazı şeylerini törpülediğinde de okul, aile ve sosyal çevreyle olan ilişkileri güçleniyor. Ve aileler de bundan çok mutlu oluyor. Peki şöyle hani ben kızımdan da biliyorum. Ben kızıma da öğrenci koçu tuttum. Evet. Ama çocuğun sürekli bir motivasyon yani dışarıdan motivasyona ihtiyacının olduğunu fark ettim. Evet. Ama bana sorsanız ben derim ki işte çocuğumun kendi içsel motivasyonunun biraz daha yukarıya çıkması evet. gerekiyor diye. Evet. Burada siz çocuğun kendi içsel motivasyonuna herhangi bir şey yapıyor musunuz? Evet yapıyoruz. Ee, şöyle ki çocuğun başaramam inancı. Ve ben bunu yapamayacağım e, inancı küçük ülkeden kendisine kodlandığı için ilk başta çocuğa bunun yapabileceğine inandırıyoruz. Çocuk buna inandıktan sonra yoluna devam ediyor. Bunu daha çok Bunun, motive ederek mi yapıyorsunuz? E, bazı yöntem ve tekniklerimiz var. Bunları hı hı. uyguluyoruz. Bunlardan da kısaca bahsedebilirim. Tabii Veya memnun oluruz. Çok seviniriz. Hı. E, NLP dediğimiz olmazsa olmazı öğrenci koçluğunun NLP yöntemimiz var. Bunu uyguluyoruz ve gerçekten çok fayda sağlıyor. E, dediğim gibi bazı testlerimiz var. Çoklu zeka kuramı. Hafıza temsil evet. sistemleri, denge modeli e, çok işimize yarıyor burada. E, denge modeli uygulamamız var. Burada çocuğumuz çok kaygılı bir çocuksa, stresli bir çocuksa bunun tam tersi olan, zıttı olan e, mutlu ve huzurlu bir e, yapıya dönüştürüyoruz. Eğer çocuğumuz çok laç, kaygısız, hiçbir şey umrunda değilse de hafif endişeye, hafif depresyona sokuyoruz. Çocuk bazı şeyleri farkına varsın diye. Hmm. Ve e, denge oluşuyor. Denge oluştuğunda da gerçekten istediğimiz hedefe ulaşabiliyoruz. Bir i̇lginç de, geldi. Evet, yani çocuğu hafif böyle bir depresyona evet, soktu. Hafif çok, endişeye, çok evet, Hı -hı. hafif endişeye soktuğumuzda gerçekten ailede fark ediyor. Siz ne yaptınız buna diyerek gelebiliyor. Ve bir de SWOT analizimiz var. Çocuklar güçlü yanlarını bilmiyorlar. Hmm. Çocuklara. E, bu güçlü yanlarını ve potansiyellerini fark ettiriyoruz. Çocukların zayıf yönlerini güçlü yanlara çeviriyoruz. Bu da SUVAT analizi ile yapıyoruz. Suat bu da güzel analiz. bir uygulama. Hı hı. Bunlar tabii test yöntemiyle oluyor test değil mi? Test yöntemi e, ve artı şeylerle oluyor. Artı şeylerle Evet. Oluyor.